Bu ne? İyi ki. Eee. O ne? Minecraft Lego. Dur sen de göster. Bu ne? Ya, Eyvah, Duru dur, Artık Barbie bebeklerin yemekleri hiç bozulmayacak. Buzdolabı geldi. Ama yok var. Abastı. Ezilmişlik ya. Abastı. Onun içermekte çok kalmış. Siz daha gelin diye gelin. Her şeyi istemeyin kaptan hesibine tamam mı? Buna sala. Park nasıl? Hadi hepiniz hazır arkadaşlar. Hep birlikte söyleyelim. Olur mu acaba? Olur Hadi daha. daha da, Benim da da da de kremam Bir tane daha ver. Hadi sen ver. Otan'ı istemede. Otan'ı kenara sal. Yok. Otan'ı yapacağım. Şey, veranlık istemek. Ben çikri vuruyorum son otu. Gel. Aa, sen de gel. gel. Hadi olsun git Bakanı. gel. İkiz yanıyor. de güzel yenir mi? Arkadaş şey. Batan. Allah şuraya bir balık koysam olur. Benim tabii sen Sen de ayağa kalk. Gel. Hadi 2 Bir iki, üç. <gülüyor> tamam. Ama dur at. Ya. Bana düşme. Mm hmm?